Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TYT-IT Geometri Soru Bankası kitabında üçgen açı konusundaki eşkenar üçgen ve orta taban konusunun testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen demiş ve alakası yerde eşitlik var. Eşkenar üçgen demişse verilen bilgileri kullanacaksın kardeşim. Eşkenarlığı göstereceksin ve açıların eşit olmasını yani 60'ar dereceleri göstereceksin. Bak önceden alakası yer dedi eşitleri koyunca ne oldu? Şimdi alakalı bir şey oldu. Ve burası 60 derece tamamı. 100 derece buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. İkiz kenardan dolayı şuradaki üçgen ikizkenar tepe açısı da 40 derece. 180'den 40 çıkartıyoruz. 142'ye bölüyoruz. 70-70 yaptı. Dolayısıyla biz x'i ne bulduk? 70 derece bulduk. Birinci soru 70 oldu. Geldik 2 ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen ise bütün açılarımız nedir? 60'ar derecede. Eş, eşkenar üçgende çizilen kenar ortay. Aynı zamanda bu bir ikizkenar kenar üçgen ya çizilen yüksekliktir aynı zamanda. E o zaman aynı zamanda açı ortaydır. E şu açının tamamı 60 derece olduğundan 2 alfa eşittir 60 olduğundan. Alfayı böyle kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Evet örnek 2 30 çıktı geldik örnek 3'e. Hocam eşitlikler var bu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyoruz. E kenarlık oluşturayım diyenler şöyle bir çizim yapabilir. Ama 60'ı 60, 60 pa 65'i parçaladınız. Kardeşim sen sen ol 60 özel açıdır parçalamaz. Özellikle 60'ın kollarında eşitlik varsa X kenar yapacaksan böyle Niye? Tepe açısı 60'ya 180'den 60 çıktı 120 2'ye böl 60 60 oldu Aa hocam eşkenar üçgen çıktı Demeyle kalma Eşkenar çıktıysa eşkenarlığı göster Bak önceden alakası olan eşitlik Şimdi yan yana geldi mi? Geldi Bak X kenardan dolayı şurada açı 65 derece yapar taban açılar eşitliğinden dolayı 65 65 130 Buraya da ne kaldı? 50 kaldı X açısı ne yaptı? Toplamda şurada kaç X? 60 artı 50 yani 110 derece yaptı. Örnek 3 110 çıktı. Geldik örnek 4'e. Neler verilmiş bize? DF bulunduğu kenarların orta noktalarıymış. Şunlar eşit, şunlar eşit, şunlar da eşit olacak. Arkadaşım bu eşitse, bu da eşitse, şunun da şu birbirine paralel midir? Ort tabandan dolayı. Evet. Çünkü ort tabanda en az ikisi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır. Eşitlik var eşit var dolayısıyla paralel. E paralelliği ben kullanayım hemen. Hocam z'den dolayı burası 60 derece çıkar mı? Çıkar. Hatta x ise burası da x midir yönde dolayı? Evet. Sonra hocam şunlar da birbirine paralel. Çünkü niye? Hocam bunlar eşit şunlar da eşit. Bak şunlar eşit şunlar da eşit. O zaman bunlar da paralel oldu. E bu paralelliği kullanacağım ben şimdi. Nasıl kullanabiliriz? Hocam şöyle z'den dolayı burası 60 derece olur. Başka z'ye görüyor muyuz paralellikte? 60 sa Tamam şurayı da 60 derece olarak söyleyebiliriz sonra başka hocam şu kenarla da şu kenar paralel niye bak şunlar birbirine eşit şunlar birbirine eşit orta bas yine sağlandı şunlar birbirine paralel bunların birbirine paralel olması yönde dolayı buraya da x'ler ya da işte şu paralellikten dolayı başka ne diyebiliriz mesela şöyle z kuralı falan var mı z'den dolayı buraya da x diyebiliriz hatta buradaki 70 de şöyle z'den dolayı buraya da 70 diyebilirdik ama neyse Buradaki üçgende ne oldu? 70-60 ve x'i yan yana. 70-60 ve x'in toplamı eşittir. 180 olmak zorunda. Şu x'in toplamı 130 yaptı. X de böylelikle 180-130'dan kaç derece gelecektir? 50 derece gelecektir. Yani örnek 4, 50 çıktı. Geldik örnek 5'e. Hocam eşitlik var. Şurada da eşitlik var. E, dolayısıyla ne oldu? Şunlar birbirine paralel oldu. Çünkü orta tavandan dolayı. Madem paralel paralelliği kullanacağız. Biz geometride verilen bilgileri kullanırız ya da bulduğumuz bilgileri kullanırız. Madem paralel hocam z'den dolayı hop burası 40 yapar. Aynı zamanda madem paralel yöndeşlikten dolayı hop burası x yapar. Aa, burada da x kenarlık var. Tepe açısı 40 derece 180'den 40 çıkart 140 2'ye böl 70 70 yapar. Dolayısıyla x'i kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Örnek 5 70 oldu. Geldik örnek 6'ya. Verilen bilgileri hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Hemen senin aklına ne geldi hocam şuradan bir kenar ortaya çizeyim. Yok ya ne içine yaradı? Sakın en çok yapılan hata bulur. Eşitlik gördüğünde kenar ortaya çizersin. Kardeşim ondan sonra da hatta burası 90'dır hocam deyip sallamaya devam edersin. Yok öyle bir şey. Bak bir şey çizdiğin zaman ekstra özel bir durum oluşmadıysa sil. Zaten kenar ortaya çizmek diye bir şey yok. Burası 90 derece olsaydı kenar ortaya çizerdin muhteşem işle oluşurdu ama 90'da değil burası. Ne yapacağız peki hocam burada? Eşitlik varsa sadece ve sadece eşitlik varsa ve verilen bilgileri kullanamıyorsan ek çizim hissiyatı oluşmuşsa içinde o zaman eşitliğin olduğu yerde 90'lık olsaydı muhteşem üçlü yapacaktık ama eşitliğin olduğu yerde muhteşem pardon orta taban eşitliğin olduğu yere kalemini koyuyorsun orta taban iki ihtimalim var ya böyle ya böyle ya abc'ye paralel ya da ab'ye paralel ama üçgen oluşturmak en mantıklısıdır şu bc'ye paralel çizelim çizdiğimiz zaman paraleli. Hocam bu orta taban çizgisi. Bunlar birbirine eşitken şunlar da birbirine eşit olacak. Ve tamamının altı olduğunu biliyorum. Bunlar 3, 3 yapar. E biri buradaysa buraya 2 kaldı. Sonra x mı çıktı? Evet bu orta taban çizgisi bu arada. Bu orta taban çizgisi 4 burası da kaç yapar? 2 yapar. Orta tabandan dolayı. Aa ne çıktı burada? Hocam bir eşkenar üçgen çıktı. 2, 2, 2. Yani x ne yapacaktır? Eşkenar üçgendeki açımız 60 derecedir. O yüzden buradaki açı da 60, burada kaçın 60. Buradaki kaçı da 60, 60 derece oldu. Dolayısıyla ne bulduk arkadaşlar? X'i 60 derece bulduk. Yani böylelikle bu testi bitirdik o zannediyoruz. Bir sonraki videoda katlama işlemi ile ilgili testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.